Merhabalar, 23-29 Mayıs haftasına hoş geldiniz. Bu videoda bu haftanın genel astrolojik etkileşimlerinden bahsedeceğim sizlere. Akabinde burçlara ilişkin yorumlarımı paylaşacağım. Evet, zorlu günleri geride bırakıyor gibiyiz. Akrep burcunda meydana gelen ay tutulmasının etkileri her ne kadar önümüzdeki ayları Tesir altına alacak olsa da e, o yoğun enerjinin bu hafta itibariyle üzerimizden atılmaya başladığı bir süreçte olacağız. Önemli gökyüzü kombinasyonları var, gezegen geçişleri var. Bunlara ilişkin ayrıca da videolar paylaşmaya çalışacağım. Ancak e, çok şanslı etkileşimlerin olduğu bir haftaya da girdiğimizde belirtmek isterim videonun başlangıcında. O yüzden lütfen sonuna kadar dinleyin arkadaşlar kanalımla yeni karşılaşanlar abone olurlarsa, bildirimleri açarlarsa çok mutlu olurum. Yorumlarınızı paylaşabilirsiniz, videoyu beğene tıklayabilirsiniz. böylelikle daha fazla astroloji severe e ulaşmış oluruz arkadaşlar ve benim Instagram üzerinden de takip etmeyi unutmayın. Instagram Opicus Astroloji hesabından. Evet, 23 Mayıs 29 Mayıs haftası astrolojik gündemine geçmeden önce önceki haftayı biraz değerlendirelim istiyorum. 16 Mayıs tarihinde Akrep Burcu'nda bir ay tutulması yaşandı biliyorsunuz ve e, Algol tutulmasını da tetikleyen bir etkileşimdi bu. Kasım ayındaki, Kasım 2021'deki tutulmayı tekrar bize hatırlatan bir etkileşimdi. E, buna dair zaten çokça videolar paylaştım. Dileyenler, izlemeyenler varsa o videoları izleyebilirler. 18 Mayıs tarihinde mars Neptün kavuşumu yaşandı. Özel bir kavuşum. Tabii ki gölge yönleri ve e, pozitif yönleri olan bir etkileşim. 24 derece balık burcunda yaşandı bu kavuşum ve 21 Mayıs tarihinde de güneş ikizler burcuna geçti artık. Güneşin ikizler burcu geçişiyle beraber bu ekonomi, para piyasaları, sahip olma, ait olma, kaotik durumlardan biraz daha uzaklaşıp biraz daha hayatın keyifli yanlarının tadını çıkarmaya başlayacağımız. Sosyalleşeceğimiz, biraz daha yakın çevremizle irtibat halinde olacağımız bir süreci tetikliyor olacak. 21 Mayıs döngüsüyle beraber Güneş'in ikizler burcuna geçmesi bizi biraz rahatlatacaktır. ilgi alanlarımıza yönelmeye başlayacağımız, daha çok bizi mutlu eden konulara odaklanacağımız bir süreçten bahsedebiliriz. Evet, 22 Mayıs'ta da ayın balık burcu geçişiyle beraber aslında haftaya ay balık burcunda bir giriş yapıyoruz arkadaşlar. Bu da biraz daha mistik, biraz daha spiritel, Özellikle bu geçtiğimiz haftayı hazmetmeye yönelik durumlar içerisinde bulunacağımızı göstermekte. Ancak 23 Mayıs yani haftanın ilk gününde Mars ve Pürüt arasında çok güzel bir etkileşim meydana gelecek. Bu etkileşim bizi harekete geçirmek. Özellikle bu yaşananlardan çıkarmış olduğumuz anlamların geleceğimize yönelik planlardaki tesirini tetikleyecek bir etkileşim. İçimizdeki gücü ve motivasyonu bulmak adına bazı şeyleri tamamlayıp yenilerine başlamak adına artık harekete geçmek, artık cesaret göstermek ve risk almak eğiliminde olmamız gerektiğini gösteren Mars ve Pürüt arasında 60 derecelik bir açı oluşacak. Mars 28 derece balık burcunda bulunurken Plüto 28 derece oğlak burcunda bulunuyor olacak. Ve yine 23 Mayıs tarihinde öğleden sonra Güneş ve Jüpiter arasında yine 60 derecelik bir açı oluşacak. Güneş 2 derece ikizler burcundayken Jüpiter 2 derece koç burcunda bulunuyor olacak. Ve e, bu etkileşime baktığımız zaman. Özellikle çok ciddi şanslar sağlayacaktır birçok harita sahibine yeni başlangıçlar için kendi benliğimizi ortaya koyabilmek için kimliğimizi ortaya sunabilmek için bununla beraber güzel haberleri almak yeni başlangıçlar yapmak cesaret gösteren adımlar atmak adına Güneş ve Jüpiter arasındaki etkileşim çok fayda sağlayacaktır. Zaten 23 ve 24 Mayıs günlerinin detaylarını ayrıca bir videoda paylaşmak istedim ve bir önceki videodan ulaşım Orada bu şanslı günlerin nasıl değerlendirilebileceğini detay detay aktardım sizlere. Evet 24 Mayıs tarihinde ise sabah saatlerinde Merkür ve Mars arasında güzel bir etkileşim var. Merkür 29 derece boğa burcundayken Mars 29 derece balık burcunda özel bir derecede bulunuyor olacaklar. Burada özellikle Kaynaklarımızı, maddi olanaklarımızı e, toparlayabilmek adına bir plan, bir program yapabileceğimizi veya geçmişte yaptığımız programlar varsa bunun artık uygulayıcısı olabileceğimizi gösteriyor. halihazırda hazırda Merkür retro pozisyonda. Dolayısıyla e, Nisan ayına şöyle bir bakış da atıyoruz e, bu etkileşimle beraber. Nisan ayında hangi planlarımızı eyleme koyamadık? Bunlarla alakalı yüzleşmelerin de yaşanacağı bir süreçten bahsedebiliriz. Yine 24 Mayıs tarihinde ölden sonra Venüs ve Satürn arasında yine 60 derecelik bir açı oluşacak. Venüs 25 derece koç burcundayken Satürn 25 derece kova burcunda bulunacak. Burada özellikle sağlam ilişkiler, sağlam başlangıçlar, güven tesisi sağlamak ve garantili yatırımlarda bulunmak adına yine şanslı etkileşimler olacaktır. Tabi bu noktada karşımıza çıkan durumlar, fırsatlar, haberler, teklifler her neyse bizim de aksiyon olmamız gerektiğini unutmamaktan fayda olacaktır arkadaşlar. 25 Mayıs tarihinde ay balık burcundaki transitini artık tamamlayıp koç burcuna geçiyor hafta ortasında ayın koç burcu geçişiyle beraber daha çok harekete geçeceğimiz daha aktif olacağımız daha cesur olacağımız bir süreç başlıyor olacak tabi zaman zaman başarıları, agresyon ve sinirlilik hali de söz konusu olabilir ama 25 mayısta aynı zamanda mars da koç burcuna geçiyor arkadaşlar marsın koç burcu geçişine dair ayrıca bir video paylaşmaya çalışacağım sizlere Okay. <laughs> Bu geçiş ayın Koç burcunda olduğu, bugün Mars'ın da Koç burcu geçişi, Ay Mars kavuşumu özellikle bizi biraz dürtüsel hale getirebilir hafta ortasında. Hemen bir şeylerin olmasını isteyebiliriz, aceleci davranabiliriz, duygusal gerginliklerimiz olabilir. Ee, özellikle dişil figürlerle anne veya hayatımızdaki önemli dişil figürlerle alakalı çatışmalar söz konusu olabilir. Ee, burada biraz daha sakin kalabilmeli, biraz daha tolerasyon gösterebilmeliyiz. Tolerans ama planlarımızı artık uzun zamandır kurduğumuz o planları harekete geçirmek, eylem, eylem halinde bulunmak, aksiyon almak adına da uygun bir zaman dilimi olacaktır. 26 Mayıs tarihine geldiğimizde Merkür ve Plüto arasında çok güzel, çok destekleyici bir görünüm var. Merkür 28 derece boğa burcuna girilmiş olacak ve Plüto da 28 derece olak burcunda bulunuyor olacak. Burada çok güzel haberler alabiliriz arkadaşlar. Güzel teklifler ile karşı karşıya kalabileceğimiz gibi önemli kararlar da alabiliriz. Yani geçmişten gelen bir takım kararlar, meseleler, durumlara yeni çözüm yolları, sağlam ve kalıcı çözüm yolları bulmak adına... Ee, fırsatlar bizimle birlikte olacaktır. 24, 27 Mayıs e, tarihine gelirsek e, Venüs, Pluto arasında bir kare görünüm var. Bu haftanın belki de en zor görünümünden bahsediyoruz. E, Venüs 28 derece koç burcunda, Plüto ise 28 derece oğlak burcunda bulunacak. Bu tabi ikili ilişkilerde biraz manipülatif etkilere getirecektir. Tutkuyu artırdığı gibi, cinsel çekim artırdığı gibi, aynı zamanda burada manipülasyon etkisini de artıracak bir yerleşimden bahsedebiliriz. İkili ilişkilerde sen-ben tartışmaları, üstünlük çabası, bir şekilde karşı tarafa hükmetmeye çalışmak, ön plana çıkacağı gibi ekonomik anlamda da biraz zorlayıcı durumlar ile karşı karşıya kalma ihtimalinde getiriyor açıkçası. 27 Mayıs da aynı zamanda Ay Boğa burcuna geçecek. Ayın Boğa burcuna geçmesi biraz daha kendi kaynaklarımıza önereceğimiz güvenlik alanımızda kalmaya çalışacağımız, biraz belki iştahımızın artacağı, keyifli aktivitelerde bulunmak isteyeceğimiz bir süreci tetiklerken, 28 Mayıs tarihinde ise Venüs Boğa burcuna geçiyor. Bu hafta Mars koç burcuna, Venüs boğa burcuna geçiyor. Yani Mars ve Venüs kendi güçlü oldukları burçlara geçerken aslında yavaş yavaş o dağınık enerjiyi dengelemeye başlıyoruz bu hafta itibariyle. Her ne kadar zor süreçler yaşamış ve deneyimlemiş olsak da bu etkileşimle beraber bence taşlar biraz daha yerine oturmaya başlıyor diyebiliriz. Ee, Venüs'ün bu burcuna geçmesi, özellikle Venüsyen konularda daha rahat kendimizi ifade edeceğimizi göstermekte. Ee, paramız, bütçemiz, harcamalarımız, gelir ve gider dengemizle alakalı güzel gelişmeler olabilir. Aşk hayatımız, e, sağlam ilişkileri tesis etmek açısından da yine pozitif bir haftadan geçiyor olacağız. Tabii ki önümüzdeki günlerde bu etkiyi daha sağlam bir şekilde hissedebiliriz. Ve haftanın son günü, Ay ikizler Burcu'na geçerken... Yavaş yavaş ikizler burcundaki yeni aya hazırlanırken bizler Mars-Jüpiter kavuşumu yaşanacak arkadaşlar koç burcunun 3 derecesinde. Mars-Jüpiter kavuşumu aslında bize karşımıza çıkan Jüpiter'in koç burcu geçişiyle beraber karşımıza çıkan şans ve fırsatları değerlendirmek adına bir takım fırsatlar sunabildiği gibi Acelecilikle bu fırsatları kaçırmak anlamına da gelebilir. Tabii ki burada hem kişisel doğum haritalarınızın almış olduğu açılar hem de sizin olaylara vermiş olduğunuz reaksiyonlar ön planda olacaktır. Bu artık Jüpiter'in koç burcu geçişiyle beraber şansın bizim ayağımıza gelmeyeceğini Bizim o şansı kovalamamız gerektiğini gösteren bir yerleşim. Tabi aceleci olup, agresif davranıp, öfkeyle kalkıp zararla oturma ihtimali de söz konusudur. Bu nedenle bu tarihlerde karşımıza çıkan yeni başlangıç fırsatlarına farklı bir nazarda bakmamız yerinde olacaktır. Evet bir sonraki gün 30 Mayıs'ta yani önümüzdeki haftanın ilk gününde bir yeni ayımız olacak ancak bu videonun konusu değil yeni aya dair ayrıca bir video paylaşacağım sizlere. Bu haftanın gündemi gördüğünüz gibi oldukça yoğun. venüs Brito karesi dışında çok şanslı etkileşimler olacaktır. Genel şekilde yorumlayacak olursak bunlardan bahsedebiliriz. Şimdi bakalım yükselen burçlara göre sizlere neler bekliyor. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar ben hemen Koç burcuyla başlıyorum. Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar bu hafta özellikle 23-24 Mayıs günlerinde meydana gelecek olan etkileşimler. Hayallerinizi gerçekleştirmek adına sağlam adımlar atabileceğiniz ve sezgilerinizin size doğru yolları göstereceği bir etkileşim tetikliyor olacak. Bu hafta Mars burcunuza geçiyor. Mars'ın burcunuza geçmesiyle beraber hafta ortasından itibaren daha aktif olacağınız daha cesur olacağınız bir süreci başlatıyor olacaksınız. Hafta sonu itibariyle ise Venüs'ün Boğa burcuna geçişi parasal konularda gündeminizi tetikliyor olacak. Harcamalarınız artabileceği gibi gelirlerinizde de bir takım artışlar olacaktır. Aynı zamanda bu hafta otorite konumundaki kişilerle yaşanabilecek çatışmalara dair tedbirli olmakta da Fayda olacaktır. Hafta sonunda Mars-Jüpiter kavuşumu burcunuza meydana geliyor. Büyük bir şans, büyük bir fırsat karşınıza çıkabilir sevgili koçlar. Bununla alakalı harekete geçmelisiniz. Agresif ve dürtüsel yaklaşımları bir kenara bırakmalısınız. Güzel bir hafta olmasını dilerim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğa burçları. Bu hafta 23-24 Mayıs tarihlerinde meydana gelecek olan etkileşimlerle beraber kariyer gelirlerinizde artış yakalayabilir. Çeranızdaki insanlardan destekler görebilirsiniz. 25 Mayıs tarihinde Mars Koç burcuna geçiyor. Bu özellikle içsel motivasyonunuzun artacağı bir sürecin içerisine gireceğinizi göstermekte. bir takım planlar, programlar yapabilirsiniz. Ancak tabii uyku problemleri ve gizli düşman enerjileri de aktif olabilir. Bu konuda dikkatli olmakta fayda olacaktır. Bu hafta kendi korkularınızla yüzleşme haftası olacak gibi gözüküyor sevgili Boğalar. Özellikle yurt dışı ile alakalı gündemleriniz varsa biraz zorluklar yaşayabilirsiniz. Ancak 28 Mayıs'ta Venüs'ün burcunuza geçmesiyle beraber kendinizi daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Fiziksel olarak bakımınıza daha çok özen gösterdiğiniz, daha çekici olduğunuz bir hafta başlıyor sizin için sevgili boğa burçları. 29 Mayıs'ta Mars-Jüpiter kavuşumu Koç Burcu'nda yaşanacak. Özellikle e, sizden saklanan, sizden gizlenen güzel bir şeyle karşı karşıya kalabilirsiniz bu süreç itibariyle. E, i̇çinizdeki gücün, motivasyonun sizi kuvvetlendireceği bir hafta olacak sevgili boğalar. Güzel bir hafta olmasını dilerim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler burçları. Bu hafta 23-24 Mayıs tarihlerinde meydana gelecek olan etkileşimlerle beraber özellikle hayallerinize gerçekleştirme noktasına güzel fırsatlar yakalayacak gibi gözüküyorsunuz. Kariyerinizle alakalı bir takım kimselerden destekler görebilirsiniz. Arkadaşlıklar ve sosyal çevreler açısından da fırsatlar sizinle birlikte olacak. 25 Mayıs'ta Mars'ın Koç burcu geçişi başlıyor. Bu geçişle beraber özellikle yeni sosyal çevrelere dahil olacağınız, hayallerinizin peşinden koşacağınız bu insanların sizi motive edeceği bir sürece giriş yapıyor olacaksınız ve kariyerinizde artık yükselmeyi hedef alacaksınız. 27 Mayıs'taki Venüs Brito karesi bizi biraz zorlayacak bu hafta. Özellikle dostluklarla alakalı bir takım yüzleşmeler yaşanabilir. Destek görmek, destek almakla alakalı biraz zorlanabilirsiniz. Bu konularda bakıldığı zaman maddi konularla elintir olarak da tedbirli olmakta fayda olacaktır. 28 Mayıs'ta Venüs Boğa burcuna geçiyor. Venüs'ün Boğaburcu geçişi e, içsel e, güzelliğinizi keşfetmenizi sağlayacaktır. Özellikle gizli destekler görebilirsiniz. Gizli aşklar e, da gündeme gelebilir bu süreç itibariyle. Kendinizi daha huzurlu, daha emniyette hissedeceksiniz. 29 Mayıs'ta Mars Jüpiter Koç burcunda kavuşuyor. Bu kariyerle alakalı büyük bir yükseliş fırsatı yakalayabileceğiniz bir teklif veya bir çevre, bir dostluk anlamına gelebilir sevgili ikizler burçları. Güzel bir hafta olsun. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşça kalın. Merhaba sevgili yengeç burçları bu hafta 23-24 Mayıs tarihlerinde meydana gelecek olan etkileşimler özellikle kariyerinizle alakalı bununla beraber içsel gücünüz ve motivasyonunuzla alakalı sizi tetikliyor olacak. Bu noktada baktığımız zaman yeni fikirler, yeni ideolojiler adına da bir takım fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yeni ilişki başlangıçları da söz konusu olabilir. 25 Mayıs'ta Mars Koç burcu geçişine başlayacak. Mars'ın Koç burcu geçişi özellikle iş ve kariyer alanınızda daha hırslı ve rekabetçi olacağınız, artık hakkınızı aramaktan çekinmeyeceğiniz bir sürece işaret etmekte. 27 Mayıs'ta Venüs Plüto karesi bizleri biraz zorlayacak. Bu noktada ikili ilişkiler alanında biraz manipülasyona açık olabilirsiniz. Tedbirli olmakta fayda olacaktır. 28 Mayıs tarihinde Venüsün Boğa Burcu geçişine baktığımızda özellikle kariyer gelirleri noktasında iyileşmeler ve fırsatlar karşınıza çıkacak gibi. 29 Mayıs tarihinde Mars jüpiter kavuşu koç, kavuşumu Koç Burcu'nda kariyerinizle alakalı bir teklif, bir fırsat ile karşı karşıya kalma ihtimalini getiriyor. Güzel bir hafta olmasını dilerim önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili aslan burçları bu hafta 23-24 Mayıs tarihlerinde özellikle çevrenizden destekler göreceğiniz ve bu noktada kariyerinizle alakalı daha ciddi teklifler ile karşı karşıya kalacağınız enerjiler mevcut. 25 Mayıs tarihinde Mars e, Koç burcuna geçiyor yükselenize güzel bir açı oluşturacak Mars buradan baktığımızda 9. evinizden özellikle seyahat trafiğinizin artabileceği yeni eğitimler yeni okumalar ve araştırmalar yapabileceğiniz bir süreci işaret etmekte 27 Mayıs tarihinde Venüs Plüto Kalesi bizleri biraz zorlayacak bu etki özellikle iş hayatınızda birlikte çalıştığınız kişilerle ilgili yaşayabilirsiniz fikir çatışmaları yaşanabilir sosyal medya üzerinden bir takım e, sorunlar ve sıkıntılar ortaya çıkabilir 28 Mayıs tarihinde Venüs boğa burcu geçişine başlayacak sizin 10 evinizde özellikle kariyer hayatınıza dair iyicil bir sürece girdiğinizi göstermekte ve 29 Mayıs'ta Mars Jüpiter Koç burcunda kavuşacak 9. evinizde bu bir yurtdışı gündemi olabilir, bu yeni bir eğitim olabilir, hukuksal bir gündemin sonuçlanması şeklinde tezahür edebilir sevgili aslanlar. Güzel bir hafta olsun. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak Burçları. Bu hafta 23-24 Mayıs tarihlerinde güzel etkileşimler var. Özellikle işiniz veya ortağınızın yönlendirmesiyle ve cesaret vermesiyle yeni bir ilişkiye başlayabilir, yeni bir ortaklığa adım atabilirsiniz. Aynı zamanda bu etkileşimle birlikte başkalarından gelebilecek ekstra kazançlar ve destekler de size iyi hissettirecek gibi gözüküyor. 25 Mayıs tarihinde Mars Koç burcu geçişine başlayacak. Bu geçişe baktığımız zaman sizin haritanızın 8. evinizin hareketli olacağını görüyoruz. burada ödemeler, borçlarla alakalı bir hareketlilik durumu söz konusu olabileceği gibi para trafiğinde bir sirkülasyon olacaktır. Aynı zamanda korkularınız ve kaygılarınızla da yüzleşebileceğiniz bir süreçten bahsedebiliriz. 27 Mayıs'ta Venüs, Pluto karesi bizleri biraz zorlayacak. Siz bu etki özellikle aşk hayatınız ve varsa çocuklarınızla alakalı alanlarda yaşayabilirsiniz. Ve 28 Mayıs'ta Venüs Boğa burcu geçişine başlıyor. Venüs'ün Boğa burcu geçişi özellikle hukuksal gündemler, seyahatler, yeni eğitimler, yeni fikirler ve bakış açıları noktasında Güzel etkileşimleri getirebilir. Yalnız olan Başak Burçları yeni bir ilişkiye erken açabilir. Veyahut bir kadından destek görebilirler. 29 Mayıs tarihinde ise Mars Jüpiter Koç Burcu'nda kavuşacak. Sizin 8. evinizde. Bu elinize geçebilecek toplu bir parayı sembolize edebileceği gibi aynı zamanda bir para çıkışını da gösterebilir sevgili Başaklar. Umarım güzel gelişmeler olur sizin için. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçları, bu hafta 23-24 Mayıs tarihlerinde çok güzel gökyüzü etkileşimleri olacak. Özellikle iş hayatınız ve bununla beraber sosyal desteklerle alakalı güzel durumlar ile karşı karşıya kalacaksınız. İkili ilişkilerde de destek görebileceğiniz bir etkileşim var. 25 Mayıs tarihinde Mars Koç burcu geçişine başlayacak. Bu geçişe baktığımız zaman ikili ilişkilerde bir hareketlilik sürecinin başladığını söyleyebiliriz. Partnerinizin veya ortağınızın aktif olması ilişkinizde dinamizmin artması bazen tartışmalara da yol açabilir açıkçası. 27 Mayıs tarihinde Venüs Plüto karesi bizleri biraz zorlayacak. Bu özellikle evli olan Terazi burçlarının ikili ilişkilerinde biraz çatışmaların ortaya çıkabileceğini göstermekte. Ve 28 Mayıs tarihinde Venüs boğa burcu geçişine başlıyor 8 evde Venüs'ü boğa burcunda misafir ediyor oluşumuz. maddi anlamda güzel bir sürece gireceğinizi gösteriyor eşin veya ortağın desteğiyle gelebilecek kazançlar pozitif yönde etkileşimler sağlayacaktır 29 Mayıs tarihinde Mars Jüpiter Koç burcunda yani sizin 7 evinizde kavuşacak bu yeni bir ilişki yeni bir ortaklık veya ilişkide yeni bir sürecin başlangıcı partnerlerin hayatında yaşanabilecek önemli bir gündemi tetikleyebilir. Umarım güzel bir hafta olur sizin için. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçları. Bu hafta 23-24 Mayıs tarihlerinde güzel etkileşimler var. Özellikle şanslı e, adımlar atabilir, güzel teklifler ile karşı karşıya kalabilirsiniz. İkili ilişkiler alanında da... E, Yeniden oturup konuşmak fırsatı yakalayacağınız durumlarda söz konusu olacaktır. 25 Mayıs tarihinde Mars'ın Koç Burcu geçişiyle beraber 6. ev konularında bir hareketlilik durumu söz konusu olacak. İş temponuzun artacağı, koşturmacanızın artacağı, bazen sağlığınızı da ihmal edebilecek boyutta yoğun olacağınızı göstermekte. 27 Mayıs tarihinde Venüs karesi bizleri biraz zorlayabilir. Özellikle birlikte çalıştığınız kişilerle alakalı bazı çatışmalar, tartışmalar, fikir ayrılıkları da ön plana çıkabilir gözüküyor. 28 Mayıs tarihinde Venüs'ün Boğa Burcu geçişiyle beraber 7. evde güzel bir sürece başlangıç sağlayacaksınız. İkili ilişkiler alanında güzel etkileşimler olacaktır. Özellikle partnerden yana, ortaktan yana destekleyici süreçlerde bulunacağınız ve ilişkinizin güzel bir noktaya taşınabileceğini söyleyebiliriz. 29 Mayıs tarihinde Mars Jüpiter 3 derece koç burcunda sizin 6. elinizde kavuşacak. Burada iş hayatınıza veya sağlığınıza günlük rutinlerinize dair önemli bir fırsat karşınıza geçebilir. Sizin adım atmanız gerekecektir sevgili akrep burçları. Umarım güzel bir hafta olur sizin için. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Yay burçları. 23-24 Mayıs tarihlerinde çok destekleyici görünümler var özellikle aile hayatınız, aşk hayatınız, çocuklarınızla ve iş hayatınızla alakalı güzel haberler alabileceğiniz, güzel adımlar atabileceğiniz etkileşimler mevcut hafta başlangıcında. 25 Mayıs'ta Mars Koç burcuna geçiyor. Mars'ın Koç burcu geçişiyle beraber Heyecan isteğinizin artacağı e, ve yeni maceralarda e, kendinizi bulmak isteyeceğiniz bir süreç başlayacak. 27 Mayıs günü biraz dikkat etmemiz gerekiyor çünkü Venüs Plüto karemiz var bu etkileşim özellikle parasal konularda risk almama yönünde uyarıyor sizi ve 28 Mayıs'ta Venüs boğa burcu geçişine başlayacak Venüs'ün boğa burcu geçişiyle birlikte iş hayatınızda güzel bir rutin oluşturmak adına fiziksel sağlığınız adına daha pozitif bir sürece giriş yapıyor olacaksınız 29 Mayıs tarihinde Mars Jüpiter Koç Burcunun 3 derecesinde kavuşacak sizin 5. evinizde yaşanacak bu kavuşum bu kavuşumla beraber özellikle aşk hayatınıza bir takım fırsatlar karşınıza çıkabilir, çocuk haberi alabilir. Birçok yay burcu sizi heyecanlandıracak küçük şanslar elde edeceğiniz bir yerleşimden bahsedebiliriz sevgili yaylar. Güzel bir hafta olsun. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçları. Bu hafta 23-24 Mayıs tarihlerinde güzel yerleşimler var. Özellikle güzel haberler alabileceğiniz, ailenizle hoş vakitler geçirebileceğiniz... E, yatırım planlarınız varsa bunların karşılığını bulacağı bir süreçten bahsedebiliriz. 25 Mayıs'ta Mars Koç burcuna geçiyor. E, Mars'ın Koç burcu geçişi 4. ev konularına odaklanacağınız bir süreci başlatacak. Taşınma, yer değişikliği, aile ile alakalı meseleler varsa bunları çözüme kavuşturmak adına önemli bir süreçtir ama aile içerisinde bazen çatışma enerjilerini de aktive edebilir. 27 mayıs tarihinde venüs bruto karesi yaşanacak bu etkileşime baktığımız zaman özellikle aile içerisinde biraz manipülatif tavırlar gösterebilirsiniz aslında sizin yıkıcı olabileceğinizi görüyoruz bu noktada dikkatli olmakta fayda olacaktır 28 mayıs tarihinde venüs boğa burcu geçişine başlayacak venüs'ün boğa burcu geçişiyle beraber bir bilhassa aşk hayatınız Size heyecanlandıracak gelişmeler ön plana çıkmaya başlayacak. Daha çok hayatın tadını almaya odaklanacağınızı söyleyebilirim. Ve 29 Mayıs tarihinde Mars, Jüpiter kavuşuyor. Koç burcunun 3 derecesinde bu kavuşum yaşanacak. Bu etkileşime baktığımız zaman bir taşınma fırsatı, evinizle alakalı önemli bir fırsat. Aileyle alakalı gündemler ön plana çıkacaktır sevgili oğlaklar. Güzel bir hafta olsun. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları bu hafta 23-24 Mayıs tarihlerinde özellikle parasal konularla ilgili güzel haberler alabileceğiniz gündemler var. Aynı zamanda aile hayatınızla alakalı ve yatırımlarınızla alakalı gündemler ve haberlerde sizi destekliyor olacak. 25 Mayıs tarihinde Mars Koç burcu geçişine başlıyor. Mars'ın Koç burcu geçişiyle beraber hareketli bir döneme gireceksiniz. Haberler, teklifler, anlaşmalar, görüşmeler, kısa mesafeli seyahatlerin aktif olacağı bir süreç olacaktır. 27 Mayıs'ta Venüs Plüto karesiyle beraber bilinçaltınız, korkularınız, zihninizi meşgul eden konular sizi biraz yorup zorlayabilir. Evet 28 Mayıs tarihinde Venüs'ün boğa burcu geçişiyle beraber önümüzdeki günlerde aile hayatınız eviniz yuvanızla alakalı güzel gelişmeler söz konusu olurken haftanın son günü 29 Mayıs'ta Mars Jüpiter 3 derece koç burcunda kavuşacak. Bu etkileşim özellikle sürpriz haberler alabileceğinizi gösteriyor sevgili kovalar. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları bu hafta 23-24 Mayıs tarihlerinde güzel etkileşimler var özellikle kendinizi daha aktif hissedeceğiniz daha iyi hissedeceğiniz daha iyi bir şekilde sergileceğiniz gündemleriniz mevcut bununla beraber sürpriz haberlerde alabilirsiniz gibi gözüküyor 25 Mayıs tarihinde Mars'ın koç burcu geçişi kaynaklarınızı artırma konusunda e, size cesaret e, getirecektir ve 27 Mayıs'ta Venüs Plüto karesi her birimizi biraz zorlayacak bu noktada özellikle harcamalarınız gelir ve gider dengenizi doğru bir şekilde tutturmanız gerekiyor 28 25 Mayıs'ta Venüs'ün Boğa burcu geçişine baktığımızda çok güzel haberler alabileceğiniz, güzel teklifler ile karşılaşabileceğiniz, yakın çevrenizle alakalı, diyaloglarınızın artacağı bir sürece işaret etmekte. Ve 29 Mayıs'ta Mars Jüpiter kavuşumu 3 derece Koç burcunda meydana gelecek. Bu da maddi anlamda yakalayabileceğiniz bir fırsatı işaret etmekte. Birden fazla gelir kapısı elde edebilirsiniz. Kaynaklarınızla alakalı sürpriz gelişmeler söz konusu olabilir sevgili balıklar. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet gündemi yoğun dolu dolu bir hafta bizleri bekliyor. Mars'ın koç burcu geçişi, Venüs'ün boğa burcu geçişiyle beraber taşlar biraz yerine oturmaya başlayacak. Hepinize güzel, mutlu bir hafta diliyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenirseniz beğene tıklamayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız da yeni gelen videolardan anında haberdar olursunuz. Yorumlarınızı esirgemeyin lütfen. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusalsoylece hesabı veya opikusalsoylece@gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler, hoşça kalın.